Hepinize yeni videodan selamlarım. Let bugün sizlerle birlikte Paperplace'in ilk bölümünde beraberiz. Bugün <gülüyor> gümrükten kaçanları tutmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Yeni diyerek başlıyoruz bakalım. Tebrikler. Ekim ayı çalışma kurası çekildi. kuraldan senin adın çıktı. Gratis'in sinir kontrol sinir değil. Sınır kontrol noktasına görevine başlayacağım bilgisi kabul bilmem ne bilmem ne. Evet. Senin ve için Doğu Wrestling'de bir daire tahsis edilecek. Ev 8. sınıf olacak. 8. sınıf kötü ol neyse. İyi iyi. Yesizin Arst bizim mahalle diye kalmam. Aa haberi okumadık. Kasım 23 1982. Hadi bakalım. Ben böyle oyunların aşıyım arkadaşlar. Kabine Bakanlığı resmi bülten müfettiş kredisinin yeni işinize hoş geldiniz giriş yazısının ne şey yalnız yerinde ne ne biz Artur Ne diyor bunlar eşit olacak işte denetme kabine kampenk ta bunları biliyoruz amına. K devam. Gelin bakalım. Er, er, er, er, er. Bakalım bakalım. Bunu bir bu lazım mı ki bize ya acaba? Ne diyorsun dayı bakalım ek 940 ne diyor? Greetsin sinir gönlü şey yalnızca Rus vatandaşları geçebilmekler yabancı çocuklar geri çevirin ha tamam yer over one or Aristos'ta ne ya burada yazıyor Toska şimdi bu bu yer dediği burası mı acaba ha Ha, okay. Bu geçebiliyor sanırım. Sanırım buna böyle veriyoruz, yolluyoruz. Eyvallah. Yine. Yenisi gelsin. Güzel tamam yanlış yapmadık. Mutluyam. Şurada nereli oluyoruz yazıyor arkadaşlar sağ altta. Bak şurada. He tamam. Aristoska değil mesela bu. Sen bir git kardeşim diyoruz. Hadi kardeşim. Bastık değil mi? Hadi kardeşim. Hadi hadi hadi hadi. Hadi. Tam. İlki kolay zaten. İlkinde mallık yaparsak. Evraklar lütfen. Bu lanet sırada 8 saattir bekliyorum. 8 saattir boşuna bekliyorsun be güzel abim. Hadi bay bay. İnanamıyorum. Canın cehenneme. Siktir. Bir küfür edelim. Nefes alamazsın ha. Sik de Evraklar lütfen çet. Bakalım. Tamam. Geç. Anangasik. Kadın diyor da... Neyse... İnsanları yargılamamak lazım şimdi. Ay, ay, ay, ay, ay. <gülüyor> bu ne olduğunu Hadi bakalım. Özlemişim oyunu bu arada. Evraklar lütfen! Evraklar lütfen! Ben miyim? Nefes alamazsın ha! Deli midir nedir millet amına koyayım. Adam bu noktanın açılması bir hataydı demek için şurada başlamış beklemeye buraya kadar gelmiş. Şaka yapıyorsun herhalde. Yani. Tamam kardeşim sen bizdensin çat çat. Git! Biraz daha hızlı, biraz daha hızlı. Hadi lan hadi. Hah, erkek olun biraz. Sende tam bir atırsız tipi var. Ama bizden bir şey. <gülüyor> Buyur kardeşim, bizim mahalleye hoş gel. Bizim mahalle diyeceğim ya. Arsitostya mıdır? Ne uğraşacağım? Bizim mahalle işte. Bizim mahalle gördüğünüz gibi. çat çat Veriyoruz, geçiriyoruz. Neymiş bu bakalım? Ha, burada gelen adamların... Ne diyor? Hangi... Sıradaki artık, gel amınak. Hadi bakalım, hayırlısı. Evraklar lütfen. Eyvallah artık, bakayım. Evet, çiçekleri git bakayım sen bir. Al, hadi hadi. Bir kişi daha alırız. Alamalık. Aşağıdaki kucukları işaretleyerek masraflarını yönet. Kira. Kira, her türlü gider. İyice kısınma. Bunları vermesek mesela. Uya amınakoyim. <gülüyor> ne diyor? Beklediğiniz üzere ticaret ve dayanışma arttı. Aa, yabancılar kabul ediliyor. Ha tamam şuradaki önemli. Giriş kısım kısıtlamaları geliştirildi. Yabancılar da girebiliyor. Ok ki yabancılar da gelsin. Neye göre gelecekler peki? Ee, yani, tamam. Nasıl kırmızı butonu kullanarak? Tamam güzel bu butonun gelmesi Allah'a şükür. Hmm ne diyorsun? 82.11.24 Sorgulama yapmak için denetleme butonunu incele. Tezgah, kepenk bilmem ne. Gelin hocam. Ha, buna basıp böyle tak tak tak. Evraklar lütfen kardeşim. Bakalım. Tık. tık. Alakası da yok. Şimdi anlayacağız yavaş yavaş. Sakin. Şimdi 1945 erkekmiş Hmm. başarı ki analistik, ilimsellik, denetleme kabine, kural kitabı, konuşma kaydı duyurlar, zaman tarih. Zaman tarih burada. Ee, veri uyuşuyor. Tamam. Herhalde bu kadar yeterli ya. Erkeksin mi hocam sen? şu Veri uyuşuyor. Güzel. Ver abi izni. Bakalım hatamızı anlarız en kötü. Hadi ya. Geç kardeşim. Hata yaptık mı acaba? ya yapmamışız. Aleyküm selam. Tarihi sanki biraz. Allah Allah. Dolmuş hocam bu. Yazan kişi bir hata yapmış olmalı. e ee, Ben ne yapayım? ama Aman ak kolumu. Ya uşağa bak. yazan kişi bu hata yapmış olmalı. Bana mı yazdın pöze? Siktir git. Hmm, ne diyor? Evraklar lütfen. Bakalım. Ben amcık Sen yine tarihte bir hata mı var sanki? Ya Gelecek. Yo geçmiş değil mi? Aman akıyım ya. He. 82 değil. 84'te bu. Ee... Tamam, bununla bir şey yok Aman akıyım, yürü. Yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni, yeni. Hızlı, hızlı, hızlı. Aman koyayım para kazanmam. <gülüyor> ne oldu lan? Fotoğraf. Anani sikim, ona bakmadık. <gülüyor> Aman akıyım çocuğu. Fotoğrafı. Yeri uyuşuyor. Sikerim, dur be Tamam, bu bizden zaten. Bizim mahalleli, al. Bizim mahalleden bir yanlış yap seni. Şuradan döndüğün anda mouse'u görüyor musunuz ki acaba? Döndüğün anda vururum seni. Aman bak tipe bak. Mouse'u umarım görüyorsunuzdur. Mouse'u görmüyorsanız da sağ tarafta yürüyen adam. Yalnız şuradaki güvenlik az burada. Bilirim. Ben sana bir güvenmedim. Ben Sen bana hiç güven vermiyorsun ama ya. Kadın mı? Senin ananı s**eyim. Bilader. Hayırdır? Belge ne dersi o Abi biliyorsun ben bir kadınım abi. Kadın mısınız? Berak etsin. Aklına gelebilecek her şeyi yaptım abi. Yerde, ayakta, yatakta. Yapma, her türlü muamele yaparım abi. Sizin kardeşiniz bir kadın abi. Oğlum kadın mı değil mi? Pasaportta doğru olan yazıyor diyor. Biz... Teftiş de demiyoruz ki bu ipneyi. Hacı hangi sen kadın değilsin. Neden sordunuz? Artık bunu kabul edin. Sizin kardeşiniz bir kadın kutu abi. Kutu. Şu yüzden kardeşim ben seni geçirmiyorum. Aman aykodomun topsiği bir küfür ederim. Aman. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Kendi kadın yaptırmış amanı. Ne yaptın? Sik. Aman. Bu kadın değil mi lan? Ne kadının gibi? Gibi ama. Emin olamadım. Böyle. Oh bir dakika neymiş ya? Alakalı değil tabi neymiş bu? Ha, tüm fantezileri. Seni geçirsek miyiz? Ne yapsak ya? Ha? geç ama kodumu geç. Bir bana cezayedirsin alanı. Mutlaka geliriz canım ya. <gülüyor> cezayedirsin ananı sikeyim senin. Şuradan geçerken tam. Tam sıkıntı yok. Evraklar lütfen. Zaman bitti herhalde. Tamam sıkıntı yok. Rahat rahat bakarız. Şimdi. Erkek. Erkeksin de buna. Hocam. Ateş et şuna. Ananı kim? ne yapacağım ben? Hoca. Ana ne sikiyim dedim amana koyayım dedim asker bir tane var amana koyayım orada yarak gibi duruyor. Terör saldırısı ne dediğinde gün erken bitti. oğlum hasta ve ilaca ihtiyacı var. Her günün başlangıcında oyun kaydedilir. Çok güzel. Yiyecek. Isınma ilaç. Terör saldırısını gün erken bitti. hasta ve ilaca ihtiyacı var. Tamam yiyeceği iş... yemeyin amana koyayım. Ne yapayım? Evet millet fark ettim ki video çok uzun olmuş. Bu videoyu 6'ya böleceğim. 1 saatlik bir video olmuş. Böyle böyle yayınlayacağım. Eğer beğendiyseniz like, beğendiyseniz dislike atmayı unutmayınız. En azından kalın. Hepinizi seviyorsan unutmayın. Bye bye. Peace.